Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar Ağustos 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili oğlaklar 22 Ağustos'a kadar Güneş Aslan burcunda en güçlü olduğu kendi burcunda parlayacak enerjimizin yaşam enerjimizin güçlü olduğu bir ay bu ay yine bir aslan yeni ayımız yine ay sonuna doğru kova burcunda da önemli bir dolunayımız var Evet Mars ay boyunca Başak burcunda ilerliyor olacak ayın ilk haftası genel olarak gökyüzü biraz daha gergin satürn oğlak kova burcunda Aslan burcundaki güneşle 2 Ağustos'ta karşıt açıda bulunacak. 1, 2, 3 Ağustos özellikle Ağustos'un ilk günleri bu Güneş-Satürn karşıtlığının etkisini hissedebiliriz. E, hayatımızda biraz yaşam enerjimizde bir, öyle bir kısıtlanma, bazı engeller e, hissedebiliriz. Sorumluluklar, görevler e, üzerimizde baskı yaratabilir. Siz özellikle parasal konularda belki Satürn geçişi nedeniyle şu dönemde bu e, kısıtlanmaları, baskıları hissedebilirsiniz. Maddi konulara daha dikkatli, belki daha sorumlu, daha planlı programda yaklaşılması gereken bir dönem. E, harcamalar olabilir, bazı ani ya da e, şu anda e, kazançlarda biraz kısıtlamalar olabilir ya da çok fazla... Bekle, e, biraz size yük olabilecek harcamalar içerisinde olabilirsiniz. 6-7 Ağustos'ta ise Güneş'in Uranüs'te kare açısı var, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te. Uranüs sürprizidir ve biraz beklenmedik ani gelişmelerle ilgilidir. Yine finans piyasalarında hızlı gelişmeler olabilir, kolektif alanda da olabilir. Bunun bireysel hayatlarımıza da yansımaları olabilir. Özellikle paranızı değerlendirirken, borçlanırken, yatırım yaparken, kredi alırken çok fevri davranmamak, spekülatif alanlara biraz dikkatli yaklaşmakta fayda var. 8 Ağustos'ta Aslan Burcu'nun 16 derecede yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları da gündemimize taşıyor. Yeni ay sizin 8. evinizde doğacak. Aslında bu ayın büyük oranı daha çok finans konuları, parasal konularınız sizin için önemli görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 16 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz varsa, sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bu yeni ay sizi etkileyebilir. 8. ev yeni ayı borçlanma ile ilgili alacak verecek konuları bir kredi konusu bir sigorta yapılandırması ya da bir vergi ödemesi miras nafaka gibi bir konu bursla ilgili bir konu tazminat konusu daha çok para konuları ama hani paylaşımlar hisseli paralar alanında bazı gündemler yaratabilir ya da buralarda yeni açılımlar yeni planlamalar devrede olabilir eşinizin parasal kaynaklarıyla da ilgili şartlar değişebilir veya eşiniz iş arıyorsa iş bulabilir kazanç elde edebilir örneğin e, iş birlikleriyle ilgili parasal paylaşımlarınız varsa buralarda bazı dinamikler yine aktif olabilir para dışında krizler evidir 8. ev krizler bazen psikolojik olarak olabilir bazen ilişkilerimizde aşk, tutku, cinsellikle ilgili konular çok aktif olabilir bazen biraz da hani yaşamsal hayatımızda işte sağlıkla ilgili ilgili bir operasyon veya bir kaza söz konusu olabilir bununla ilgili şifa arayışları olabilir 8. ev konuları böyle gündemler de yaratabilir 22 Ağustos'a kadar olan özellikle o iki haftalık süreç yeni ay gündemlerimiz devrede olacak Başak Burcu'nda Mars'ın ilerlemesi Venüs de zaten ayın 16'sına kadar Başak Burcu'nda size çok güçlü destekler de veriyor. Yani bu dönemde olan gelişmeler yeni ayda da zaten... E Mars ve Venüs Başak Burcu'nda olacak. Dokuzuncu ev Konularımızı da çok aktif hale getiriyor sevgili oğlaklar. Bunlar aslında hayata bakışınız, inançlarınız, düşünceleriniz, yeni girişimleriniz, uzak hedefleriniz, öğrenciyseniz akademik konular, çalışıyorsanız özellikle uluslararası bağlantılı işleriniz ya da eğitimle ilgili konularda sizi bu ay daha girişken, Yapıyor. Biraz detaylarla ilgileneceksiniz, hesaplar yapacaksınız. Yeni bir yatırım olabilir örneğin. Ya da bir eğitim alacaksınız. Bununla ilgili burs arayışları, sizin veya çocuğunuzun eğitimi, onun eğitimiyle ilgili harcamalar, bununla ilgili burs beklentileri olabilir örneğin. Ya da yurt dışında bazı programlar var. Bununla ilgili masraflar, planlamalar. Yani bu gündemler var. Ama hep hesaplar, detaylar söz konusu. Özellikle ayın 17'si, 18'si, 19'u daha verimli günler. Buralarda bazı sorunları çözmek için pratik fikirler üretebilir. E, açılımlar olabilir. Sürpriz bazı yardımlar da alabilirsiniz. Hızlı süreçler ama çözümler de getiren, kendi içerisinde, günlük hayatınızda e, keyifli desteklerde alabileceğiniz bereketli ve verimli günler olduğunu söyleyebilirim Evet e, ayın 16'sından itibaren Venüs Terazi burcuna geçecek ki Venüs tenazi oldukça verimlidir güçlüdür iyicil bir etki getirir 10. evinize geleceği için ayın 16'sından sonra kariyer konularında daha rahat daha yumuşak etkiler altında olabiliriz Hani buradaki zorlanmalar sorumluluklar mesuliyetler biraz da hafifleyecek belki yardımları daha rahat alacağız daha rahat hani ilişkilerimize de daha destekleyici olabilir hem üstlerimizle ilişkilerimiz, hem bebeğin ilişkilerimiz aileden aldığımız destekler daha rahat olabilir 22 Ağustos'ta 29 derece Aslan bu kova burcunda dolunay meydana gelecek bu yaz iki tane kova dolunayımız var Evet 24 Temmuz'da bir tane yaşadık bir derece kova burcundaydı şimdi ikincisini yaşıyoruz Aslında Temmuz'daki dolunayla bu Ağustos'taki dolunay birbiriyle bağlantılı olabilir. Yani Temmuz'da devam eden konular 22 Ağustos'taki dolunayla sonuç verebilir, sonuçlanabilir. Yine para konuları devrede aslında. Geçtiğimiz ayda bunlar devredeydi. Yani parasal konular, bazı arayışlar, işte kazançlarınızla ilgili konular ya da bir Ödemeniz gereken bir para var, bir ihtiyacınız olan bir para var, bununla ilgili arayışlarınız. Buralarda artık şartlar netleşiyor. Bir sonuca ulaşıyorsunuz. Burada bir dengeleme söz konusu. E, 29 derece sabit burçların son derecelerini etkilediği gibi hemen ardından gelen değişken burçların ilk derecelerini de etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların son derecelerinde ve değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa... Bu Dolunay'ın sizin için bireysel etkileri çok daha güçlü olabilir. Kova Dolunay'ı aslında toplumsal konular, evrensel konularla da ilgili ve Jüpiter etkili. Biraz büyütücü ve çoğaltıcı bir etkisi de var bu Dolunay'ın. Adalet konuları, işte toplumsal özgürlükler, insan hakları, eşitlik konuları, bunun yanı sıra bilim, teknoloji alanındaki gelişmeler uzay astronomi gibi konular ilginç gelişmeler dönüşümler olabilir ve toplumsal yapıyı da şekillendirecek bazı hızlı gelişmelerle bu dolunayla beraber karşılaşabiliriz ve bu gündemler Ağustos'un son haftasını da şekillendirebilir sevgili oğlaklar sağlıklı mutlu bir ay diliyorum hoşçakalın sevgili astroloji severler herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor